Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Ekim 2019'dan siz sevgili yay burçlarına ne gibi etkiler bekliyor? Bunlardan bahsetmek için bu videoyu hazırladım. Bu ay her aydan farklı bir şey yapmayı planladım. Her zaman koç burcundan balık burcuna doğru bir sıralama takip ediyorduk burç yorumlarını paylaşırken. Ve ben aynı gün içerisinde bütün burçları paylaşamadığım için son burçlar biraz beklemek durumunda kalıyordu açıkçası. Bu ay farklı bir şey yapmaya karar verdim balık burcundan başlayarak koç burcuna doğru bir sıralama izliyorum ve sizde sıradaki burçsunuz sevgili yaylar. Öncelikle oldukça hareketli bir ay geçirdiniz. Eylül ayında çünkü başak burcundaki gezegen sterliumları kariyer hayatınızla ve geleceğinizle ilgili ani gelişen durumlar ve yeni başlangıçları tetikleri diyebilirim geçtiğimiz ay. Ekim ayında ise durum biraz daha toparlanacak ve somut adımlar atmak kararlı bir e, aslında duruş sergilemek adına Ekim ayı daha fırsatlı bir süreç e, gibi gözükmekte. Şimdi Ekim ayının detaylarına geçecek olursak hemen Ekim ayının başında 3 Ekim'de Plüton'un e, Oğlak Burcu'ndaki retrosunun tamamlandığını ve Plüton'un düz seyrine başladığını görüyoruz. E, Oğlak Burcu'nda yani sizinki ikinci evinizde uzun süredir Güney Ay Düğümü'nün Satürn'ün ve Plüton'un konumlandığını biliyoruz ve e, Nisan ayından itibaren özellikle Satürn retrosuyla başlayan süreçte e, torunuda retro yapmasıyla beraber parasal konularda kazançlarınız ve kendi değeriniz toplum önündeki statünüz ve öz değer öz saygınız ve kazançlarınızla ilgili karmik etkilere maruz bırakıldınız sevgili yerler. Kazançlarınız sizi tatmin etmemiş olabilir kazançlarınız konusunda hayal kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz. Bunlar kontrol dışı ve karmik etkilerdi. Ancak bu aydan itibaren ki geçtiğimiz ayda satürn retrosu tamamlanmıştı. Artık Ekim ayının başından itibaren İbaren parasal konularda daha somut adımlar atmanız gerekmekte ve bunun için hayata geçireceğiniz ciddi kararlar biraz daha kendi kontrolünüzde olan durumlar aslında ortaya çıkacak diyebilirim ve bunun etkilerini yavaş yavaş hissedeceksiniz. Ancak parasal konularda ve öz değeriniz, öz saygınız gibi konularda artık daha net, kararlı ve doğru bir duruş sergileyebileceksiniz. Aynı gün içerisinde Merkür'ün Akrep Burcu transitine başladığını görüyoruz. Merkür'ün Akrep Burcu transiteri sizin 12. evinizde. Dolayısıyla daha çok geçmiş meseleler, bilinçaltı konuları, rüyalarınız, bazı tesadüfi olaylar, geçmiş aşklar, geçmişle ilgili her türlü konu ve Herkesten gizlediğiniz yanınızla alakalı zihinsel faaliyetlerinizin aktif olacağını söyleyebilirim. Zihniniz daha çok bu konulara eğilim gösterecek. Rüyalarınız çok yol gösterici olabilir, özellikle rüyalarınıza dikkat edin bu süreçte 2 mayının sonuna kadar çünkü e, oldukça e, hani akrep burcunda bulunmasından dolayı dolayı mesaj içeren e, konularda rüyalar görebilirsiniz ve gizli saklı meseleler de ortaya çıkabilir sevgili yaylar. Özellikle sizden saklanan bir takım gerçekleri bu ay içerisinde öğrenmeniz mümkün olabilir. Gizli işler çeviren gizli düşmanlıklar yapan kişilerin de bir şekilde açığa çıkacağı bir süreç başlayacak. Merkür transit ile beraber. Şimdi 4 Ekim'de ise Mars'ın terazi burcunda konumlandığını görüyoruz. Mars terazi burcunda yani sizin 11. evinizde konumlanacak. Bu da e, daha çok e, gelecek hayallerinizi kovalamanız adına, gelecek hayallerinizin peşinizden peşinden koşmak adına e, arkadaşlıklar kurabileceğinizi ve bu alanda yeni bir takım sosyal çevreler içerisine girebileceğinizi göstermekte bize. Bunun yanı sıra e, Bol bol sosyalleşebileceğiniz ve arkadaşlık kurma konusunda motivasyonunuzun oldukça yüksek olacağı bir süreçte olabilir. Aynı zamanda şu anki mevcut arkadaşlıklarınız içerisinde lider konumda olup insanları organize etme, toparlama ve onlara öncülük etme gibi pozisyonlarda bulunabilirsiniz sevgili yaylar. Ekim ayı içerisinde en sert enerjili günlerden birisi 7 Ekim aslında. Onun dışında çok fazla sert enerjilere şahitlik etmeyeceğiz dolunay haricinde. Merkür ile Uranüs arasında ve Güneş ile Satürn arasındaki sert açı 7 Ekim'de. Özellikle bilinçaltı problemleriniz yeniden ortaya çıkarabilir. Bu da geçmiş travmatik olayları yeniden karşınıza çıkaracak ve sizi bir süreliğine gelecek olaylardır esasında. E, bu etkilere karşı dikkatli olmanızda fayda görüyorum. E, dediğim gibi özellikle karşılaştığınız kişiler, gördüğünüz rüyalar, tesadüf olarak nitelendirdiğiniz her şeyin arkasında bir bit yeni arayabilirsiniz ki belki de aramalısınız da. Çünkü e, kuşkuyla ve şüpheyle yaklaştığınız bazı şeylerin e, aslında aslı aslı olduğunu da fark edebileceğiniz bir süreç deneyimleyebilirsiniz ve parasal konularda yine 7 Ekim günü e, tekrardan geçmiş hayal kırıklıklarınızı e, yaşayabileceğiniz bir gün olabilir. Örnek veriyorum patronunuzdan zam istemişsinizdir ancak bugün itibariyle o zamın gerçekleşmeyeceğini veya e, sizin desteklenmediğinizi, başkalarına verilen zaman size verilmediği gibi gerçeklerin e, yüzünüze çarpmasıyla biraz daha kötü hissedebilirsiniz. Ancak bunlar geçici süreçler, durum daha sonra toparlanacaktır. Bu şekilde bakmaya gayret gösterirseniz süreci daha iyi yöneteceğinizi düşünüyorum. 8 Ekim'de ise Venüsün Akrep Burcu transiti başlayacak. Yine 12. eviniz dolayısıyla özellikle eski aşkların 8 Ekim'den itibaren karşınıza çıkma ihtimali oldukça muhtemel. Sevgili yerler, geçmiş aşklar, geçmiş ilişkiler, geçmiş arttırma. Arkadaşlıklar gönülden bağlı olduğunuz her türlü ilişki e, tekrardan karşınıza çıkabilir. Bu süreçte e, fırsat vermek de isteyebilirsiniz. Aslında fırsat da verebilirsiniz eski e, aşklarınıza eğer öyle bir e, konumunuz ve durumunuz uygunsa şartlar müsaitse. Çünkü... Dediğim gibi bir şekilde o insanın size karşı e, ilgisini tekrardan hissedebilir veya geçmiş duygularınızı yeniden hatırlayacağınız olaylar deneyimleyebilirsiniz. Ve gizli yardım almak özellikle maneviyatınızı artırmak ve arkanızdaki gizli desteği hissetmek bakımından da şanslı olacaksınız her zamankinden. 12 ve 13 Ekim günleri. Aslında iyicil etkilerin hakim olduğu bir gün. Ee, Venüs ürünün arasındaki karşıtlık söz konusu olsa da biraz içsel dünyanızda sıkıntılar ve bunalmışlık hissi söz konusu olsa da sosyal olarak becerilerinizin yüksek olduğu iki gün deneyimleyeceksiniz ve 14 Ekim'de bir dolunayımız var. Ee, bu dolunay koç burcunun 20 derecesinde meydana gelecek sevgili yaylar. Biliyorsunuz koç burcu öncü bir burçtur. Sizin gibi ateş grubundan bir burçtur ve onda geldikler gerçekleşen dolunay çok sert ve keskin bir bitişi aslında sembolize eder. Koç burcu sizin 5. evinizi temsil ediyor. Burada özellikle hayatınızdaki aşklar, hayattan zevk alma, ile ilgili konular, çocuklar ve çocuk sahibi olma ile ilgili konularda çok ciddi bir karar evresine geleceğinizi gösterir. Belki çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Belki çocuklarınızla ilgili hayatınızda çok önemli bir değişiklik söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra eğer kısa süreli bir flörtünüz, aşk ilişkiniz varsa bunu sonlandırma kararı da veri, vermeniz mümkün. Bunun yanı sıra hayattan e, nasıl daha verim ve keyif alabilirsiniz bunun e, yollarını arayacağınız buna kafa patlatacağınız ve bu hususta bir takım başlangıçlar yapmak için yeni kararlar alacağınız bir süreç diyebilirim. E, özellikle 20 derece Koç burcu civarında gezegen diziliminiz varsa e, siz e, biraz daha fazla etkileneceksinizdir. 16, 17, 18, 19 ve 20 Ekim günleri bence Ekim ayının ee, en e, şanslı aralığı diyebilirim ve uzun aralığı. Özellikle bu 5 günlük süreçte Merkür'ün Neptün'le, Merkür'ün ile ve Venüs'ün Satürn'le yapmış olduğu iyicil açılar bilhassa iş dünyanızda geçmişle ilgili çözemediğiniz meselelerde size ışık tutacak diyebilirim. Burada özellikle Ekim ayında geçmişinizle ilgili çok önemli bir farkındalık seviyesine ulaşıyorsunuz ve burada kurduğunuz kontaklar aldığınız haber Yerler, belki beklemediğiniz e, düşmanlıklar size çok ayrı bir kapı açacak sevgili yaylar. Dediğim gibi eski aşkların hayatınıza çekilmesi söz konusu olabileceği gibi birilerinden düşmanlıklar görürken aynı zamanda hiç beklemediğiniz kişilerden çok ciddi manevi destekler de görebilirsiniz. Geçmişte kayıp olarak gördüğünüz şeylerin size farklı boyutlarda geri dönüşüne şahitlik edebilirsiniz. Dolayısıyla Sadece sizin fark edeceğiniz, sadece sizin anlayacağınız ve sadece sizin anlamlandırabileceğiniz oldukça güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle rüyalarınız... E ve aklınıza aniden gelen, hiç aklınızda yokken aklınıza gelen düşünceler size rehberlik edebilir. Burada biraz kendinizi dinlemeye vakit ayırmalısınız. Olayları farklı bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalışmalısınız. Çünkü gerçekten mistik olarak... Güçleriniz artacak sevgili yerler aslında sizin çok fazla bu tarz özellikleriniz yoktur siz genelde somut olanla ve iyimser bir bakış açısıyla hareket edersiniz ancak bu ay her zamankinden farklı olarak biraz daha hislerinizin ve sezgilerinizin kuvvetli olduğunu fark edeceğiniz deneyimler olaylar haberler ile karşılaşabilirsiniz. 21 Ekim'de e, Kuzey ve Güney Ay düğümleri ile Mars'ın sert bir açısı var. Biliyorsunuz Kuzey Ay düğümü e, bir süredir Yengeç Burcu'nda ve Güney Ay düğümü Oğlak Burcu'nda konumlanmış durumda. Ve sizin parasal ilişkilerinizde kadersel bir takım kritik noktalar yaşatıyor sizi. Özellikle 2019'un başından beri e, özellikle yükselen yay burçları bütçe dengesini ayarlamaktan kazançlarını kontrol etmekte, ödemeler ve kazançlar dengesini tutturmaktan zorlanıyor diyebilirim. Bu alanda ciddi sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Verdiğiniz emeklerin tam olarak karşılığını alamadığınız, kazançlarınızın sizi tatmin etmediği ve birçok borç ödemek durumunda kaldığınız ve belki de başkalarının sorumluluklarını, özellikle maddi sorumluluklarını almak durumunda kaldığınız süreçler deneyimlemiş olabilirsiniz. Şimdi Mars Kuzey Ay düğümünün ve aynı zamanda Güney Ay düğümünün yapmış olduğu sert açıdan bu durumu biraz tetikleyiciye benziyor sevgili yaylar. Özellikle 11. evinizin 8. ev ve 2. evle temasları hayallerinizi gerçekleştirmek için içinde bulunmuş olduğunuz maddi koşulların size fayda sağlamadığı ve sizi ileriye götüremediği gerçeğiyle e, çok acı bir şekilde yüzleşebilirsiniz. Bu birkaç gün içerisinde ve öfkeyle dolabilirsiniz. Özellikle belki girdiğiniz bir sosyal çevre, belki arkadaşlıklarınızın hatırlatması, belki artık hayallerinizin sizi dürtmesiyle beraber yaşadığınız o e, hani hapishane e, tırnak içerisinde, beyninizde kurmuş olduğunuz o hapishanede e, zorluklar yaşayabilirsiniz ve bunlar öfke patlamaları olarak kendini gösterebilir. Özellikle Arkadaşlıklarda bir takım e, aksaklıklar ve sıkıntılar yaşanabilir. Agresif tutumunuzu onlara karşı sergileyebilirsiniz. Ve geleceğe karşı biraz böyle alibesk bir tavır takınacağınız birkaç gün yaşayabilirsiniz. Ancak geçici durumlar bunlar dediğim gibi birkaç gün boyunca sizi etkileyecek. Tekrardan bu Kuzey ay düğümünün aslında sizi götürmek istediği yere doğru gitmeye çalışacaksınız. E, 2019 yılının başından beri söylüyorum ve tekrar hatırlatayım. Bu sene içerisinde biliyorum ki birçoğunuz kendinize çok fazla yükler yüklediniz. Özellikle maddi anlamda fazla sorumluluklar yüklediniz. Size söylediğim şey şuydu eşinizle, ortağınızla, arkadaşlarınızla artık hayatınızı paylaştığınız kişiler her kimse maddi sorumluluklarınızı onlarla da paylaşın. Kendinize fazla yük yüklemeyin çünkü aksi takdirde. E, psikolojik olarak e, manevi olarak kaynaklarınız tükenecek ve öz güvenle ilgili bir takım problemler yaşamaya başlayacaksınız demiştim. Bu kuzey güney ay düğümünün Mars etkileşiminde aslında size bunu hatırlatacağı benziyor sevgili yaylar. Bu önerimi de dikkate almadıysanız eğer almanızı tavsiye ederim. 23 Ekim'den itibaren Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesiyle artık biraz daha dinlenmeye çekileceğiniz, biraz daha içinize yöneleceğiniz, çok da fazla öyle dikkat çekmek istemeyeceğiniz ve kendinizi toparlamak isteyeceğiniz bir süreç başlayacak sevgili yaylar. 27 Ekim günü biraz e, sert enerji olabilir dikkat etmekte fayda var. Özellikle hayalleriniz ve maddi dengeniz arasındaki o e, uçurum sizi biraz gelebilir. Yine e, özellikle Mars'a e, güney ve kuzey ay düğümlerinin arasındaki açıyla ilgili anlatmış olduklarım. Bu süreçte tekrarlanabilir. 28 Ekim'de bir yeni ayımız var. Akrep Burcu'nun 4 derecesinde yani yine sizin 12. evinizde. Ayı kapatırken 12. evinize meydana gelen yeni ay ile beraber artık farklı bir vizyon, farklı bir bakış açısı, içsel kimliğinizin farklı şekilde ortaya çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir sevgili yerler. Burada bilhassa Dediğim gibi biraz kendi kabuğunuza çekileceğiniz manevi değerlerinizi sorgulayacağınız nerede yanlış yaptığınızı ve nerede kendinize çok fazla hırpaladığınızı fedakarlığın kurban rolü oynama derecesine ve seviyesine geldiğini, bu hususta sizin ne gibi yanlışlıklar yaptığınızı fark edeceğiniz ve yeni kararlarla ayı kapatacağınız bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Burada 31 Ekim günü ayın son günü Merkür Retrosu'nun başlamasıyla beraber aslında bu. 12. evinizde Akrep Burcu'nun 27 derecesinde başlayan bu Merkür retrosuyla ile eski meselelerin yeniden masaya yatırılacağı ve bu yeni ay ile beraber almış olduğunuz kararlardan sonra Kasım ayı içerisinde çok ciddi bir tadilat sürecine gireceğinizi de belirtmek isterim sevgili yaylar. Bu Merkür Retrosu'nu iyi şekilde değerlendirmek faydalı olacaktır. Çünkü geçmiş meseleler, kaçırılan fırsatlar, hasır altı edilen konular tekrardan gün yüzüne çıkacak ve siz bunları toparlamak için bir şans elde edeceksiniz. Bunu da iyi bir şekilde değerlendirmek artık Kasım ayının görevi diyorum. Umarım Faydalı olmuştur güzel bir Ekim ayı diliyorum sizlere kendinize çok fazla yüklenmeden kendinizi çok fazla hırpalamadan geçirmenizi tavsiye ediyorum özellikle geçmişle ilgili e, çözülmesi gereken konuları çözmeniz gereken bir ay e, umarım güzel bir ay geçirirsiniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız videoyu beğendiyseniz beğeni tıklar ve aşağıda yeni video fikirleri ile ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim videolarımdan haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimleri açabilirsiniz Danış Saçmanlık almak isteyenler instagram hesabımdan opikusastroloji hesabına dm yoluyla ulaşıp takip edebilirler. Bunun yanı sıra evrenselkadimbilgetgmail.com adresine de e-posta yoluyla ulaşabilirler. Sevgiler, hoşçakalın.